Arkadaşlar merhaba. We're here at the magical Circuit de Monaco for the most challenging qualifying on the Formula calendar. Bugün o videoda bahsettiğim Monaco ikimdeyiz. Az sonra sıralama turlarına katılacağım. Dün İspanya Grand Prix'sini bitirdim. Sırf bu Monaco'da yarışmak için bir saatten fazla. E, deneme sürükleri yaptım. Oldukça da iyi hazırlandım diye düşünüyorum. Tabii kendi çapında çok çok iyi yarışçılar vardı. ben yani de kendi çapında hazırlandım diye düşünüyorum. Fakat bugün yaptığım hazırlık turlarında motorda bir sorun vardı İlk hazırlık turunda yolda kaldı motor stop etti bir de bir dengesizlik var virajlarda İnşallah yarışta bir sorun yaşamayız bakalım ne olacak göreceğiz yani bu yarışta çok hazırlandı her bir aksilik olursa vallahi üzülürüm şahsen amzın ayarını yapalım. Bu çok virajlı bir yol olduğu için maksimum downforce seçtim. Arabada zaten bir sakatlık da var. Sağa atlıyor virajlarda. Tabii ki de yükselme ayarını da bilemiyorum bunun. Hazır. Sıralama turunda birinci gelemezsek işimiz çok kötü. Çünkü burada araba sonlayacak yer de yok. Halbuki yani benim arabada çok iyi değil. Herhalde en kötü arabayı seçmişim. Şimdi otomatik Test kullandığım için arabanın yüzünden de tam yararlanamıyorum. Fantastic. You've got power. Evet, akşamki çalışmalarda meyvesini verdi. let's have a quick look at those who will be fronting the grid: Stewart, Hamilton, and Valtteri Bottas. With qualifying wrapped up, we now have our grid lineup for the big race tomorrow. Evet sıra geldi yarışı arkadaşlar. İnşallah iyi bir yarış çıkar ve akşam sırf şu yarışı yapacağım diye Saatlerce uğraştım. İspanyayı bitirdim üstüne bir bir buçuk saatte bu şeyde piste turlar attım hazırlık turları kötü geçti orada arabada bir sıkıntı vardı ama inşallah aynı problemi yaşamayız bakalım oyunda insana havaya sokuyor böyle başta We're on the French Riviera once more this weekend at the two-mile-long Circuit de Monaco. The cars climb around 40 meters up through beaux onto the Casino and then descending down towards the harbour through Sector 2. It's a very short run from pole position to the first of the 19 corners here, seven to the left and 11 to the right. There's one single DRS zone as well, so don't expect that to make overtaking any easier today yarış başlamadan evvel havaya girmek için birebir ilk başlayacağız çok iyi bir şans yani birinciliği koruyabilirsek ilk virajda ondan sonra artık herhalde araya açarım diye düşünüyorum junior categories you're competing against drivers with similar levels of experience but some of these guys in Formula 1 have been there for over a decade it's so far so good. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Stewart lines up on pole position and Lewis Hamilton completes the front row. Kötü bir viraj var. Aslında birkaç tane vardı burada çok berbat. Butler, Perez and Kimi Raikkonen, Sainz, Albon, Daniel Ricciardo and Russell. Hulkenberg, Kubica, Antonio Giovinazzi, and Roman Grosjean. Fiat and Pierre Gasly picks up the final grid slot today. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Okay, it's a short run to saint and you know what Monaco's like, so try to defend this lead. Evet arkadaşlar yarık başlıyor. Bakalım ne yapacağız. Bir arkadan. İlk bey aldık virajda. Uygulayın, uygulayın. Oğlum ne diyorsun anlamıyorum ki ya. Şimdi bir de Türkçe olur demiş ne iyi olacakmış ya. Bu, tuhaf ses var arabada ya. Daha dönerken de sorun var. slap of virajlarda da oldu ya. Viraja girmeden arayı bir Çünkü joinimizde çok fazla adam olmaz. Okay, we're power unit şey da. Abi, diyor bu ya? acayip ses var ya. There're like getting video oğlum. deneme yarışlarında 20 oldu. olduk mu? yaklaşık yani 110 bin kişi var yani iyi bir derece benim için de en azından şimdilik Yani oyunda daha acemiyim çünkü Bir de Otomatik test S Sıkıntı oluyor arkadan çarptınca adam şey de ne yaptıysa Birazlarda da kontrolsüz araba 20 tur ya bundan önce yaptım diyor 12 turdu ondan sonra 17 tura çıktı Bugün Barcelona'da 17 turdu bunda 20 tur oldu her seferinde artacaksa işimiz var yani snap so 20 tur çıkartır mıyız bilmiyorum bu arabayla ya tekrar Sonra belli olur da biraz arayı açsak ondan sonra yavaşlarız artık. stay safe keep an eye on your Geliyoruz geliyoruz Hazırlanın Sadece lastik ya scheduled pit stops. Teşekkürler tezahürat da yani adamı havaya sokuyo vallaha Carlos is in the pits. Gap to teammate behind is 7.2 seconds. Neyse sen insan kendini yalnız bari. Akşam, saniye daha iyi zaman yapabilseydim 18.000. olacak fakat yoruldum artık sabah karşı ondan sonra vazgeçtim. Sonra bir tekrar, tekrar bir deneme yaparım bakalım fakat yedinci olan benden yedi saniye önde. Adam duvarın içinden mi geçmiş yani nasıl yapmış o zamanı anlamadım gerçekten ya. Birinci ile ikincinin arasında 2 iki saniye var. Yani 2 saniye bu oyunda gerçekten çok büyük zaman. Yani birkaç milisaniye 50-100 sıra yukarı taşıyor yani öyle söyleyeyim. tam kırılması güç bir koru imza atmış yani Are you alright? Engine off, engine off. Ay anasını arkadaş ya. Ne olmuş bakalım. Mal gibi durdu. yarışmanın son Arkadaşlar bu yarış gitti Akşam saatlerde uğraştımaz Mastır şu yarışı kazanayım diye ya. görüntülerinde ekleyeceğim arkadaşlar. Onu seyretmek biraz daha keyifli oluyor. So, a magnificent race. We can now see the drivers making their way to the podium. Once again it's the Silver Arrows who take top spot. A well-earned victory for Mercedes. In araba herhalde Mercedes ya. Biz yanlış arabayla başladık kariyeri. Neyse artık yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar şu dipliği de bir izleyin isterseniz Asıl seyredilmesi gereken bu zaten bu çok güzel oluyor böyle Zaten arabanın arkasından duman çıkıyormuş ya Arkadaşlar siz izlemek isterseniz sizi baş başa bırakmıyorum. Biraz canım sıkıldı bu işe. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın, sağlık kalın.